Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Mi 10T Pro'nun incelemesini yayınlamıştık. Ve bu incelemeyi yayınlattıktan sonra pek çok soru geldi. Mi 10T Pro'yu mu alayım yoksa Poco F2 Pro'yu mu alayım şeklinde. Biz de dedik ki bir karşılaştırma çekelim. Hani bu iki telefon arasında kalanların zihninde en azından bir şeyler belirmiş olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şunu belirtmek istiyorum. Poco f 2 Pro da bildiğiniz gibi Xiaomi tarafından üretilen bir telefon. Dolayısıyla burada iki telefonda da Xiaomi imzasının olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer unsur ise bu iki telefonun fiyatları birbirine gerçekten çok yakın. Hali hazırda Mi 10T Pro 5800 Türk Lirası gibi bir fiyattan satışa çıkmıştı. f 2 Pro'nun fiyatı ise son dönemde böyle 5500 lira alır civarındaydı. Yani baktığımız zaman iki telefon arasında 300 lira gibi bir fark var. Dolayısıyla Hani bu iki telefon arasında kalmaları insanların gayet normal. Biz şimdi bu iki telefon arasındaki farkları size göstermeye çalışacağız. Ne yapacağız? İşte iki telefonunda sesini açacağız. Ses performansını size göstermeye çalışacağız. E, renk parlaklıklarını falan göstermeye çalışacağız. Onun haricinde iki telefonla aynı açıdan Benzer açılardan fotoğraflar ve videolar çekeceğiz. Bu video performansını sizlere göstereceğiz. E, oyun tarafında çok bir şey göstermeyeceğiz Çünkü zaten iki telefonda da Snapdragon 865 var. Dolayısıyla iki telefon da oyunlarda en üst seviye performans verecektir. E, hani ben bu telefonu oyun için alacağım diyorsanız zaten hiç düşünmenize bile gerek yok arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak şu bilgiyi vereyim size arkadaşlar. İki telefon da 6.67 inçlik ekranla geliyor. Yani ekran boyutları aynı diyebiliriz. Burada bir telefonda 5000 miliamperlik batarya, diğer telefonda ise 4700 miliamperlik batarya var. Yani batarya tarafında da hemen hemen aynı olduklarını söylemek mümkün. Ekran tarafında bir fark var. Poco F2 Pro'da arkadaşlar amoled ekran kullanılmış. Mi 10T Pro'da ise IPS LCD panele yer verilmiş. Dolayısıyla ekran tarafında önemli bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Genele baktığımızda İki telefonda aynı arayüzü kullanıyor. Yani MIUI 12'yi kullanıyor hali hazırda. Kamera tarafında ise Poco F2 Pro'da 64 megapiksellik kameraya 5 megapiksellik telefoto 13 megapiksellik ultra geniş aşırı ve 2 megapiksellikte de derinlik kamerası eşlik ediyor. Mi 10T Pro'ya baktığımızda ise 108 megapiksellik geniş açılı kameraya 13 megapiksellik ultra geniş açı ve 5 megapiksellikte makro kameranın eşlik ettiğini görüyoruz. Tasarım hatlarına baktığımız zaman arkadaşlar hani çok öyle fark eden bir şey var mı sizin için bilmiyorum ama iki telefonun tasarımı gayet farklı görünüyor. Şu tutmuş olduğum Poco F2 Pro modelinde örneğin uçtanınca bir ekran tasarımı söz konusu yani delikli ekran falan değil ve kamera ön kamera üst taraftan çıkıyor. Ve arka tarafında da kamera böyle oval bir şekilde konumlandırılmış durumda. Biontech Pro'daysa arkadaşlar kamera dizilimini zaten arka yüzde görüyorsunuz ve delikli ekran söz konusu. Ayrıyeten parmak izi okuyucusu da telefonun yanına konumlandırmış. Çünkü IPS LCD bir ekran. Şimdi gelelim telefonumuzun detaylarına. Öncelikli olarak ben iki telefonun parlaklık seviyesini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda iki telefonunda parlaklığını fulledim. Gördüğünüz gibi bakın şöyle parlaklığı fulluyorum. Bunun da aynı şekilde parlaklığını fulluyorum. Parlaklığı fullledikten sonra İki telefonda da internet üzerinde bir sayfa açalım. Evet arkadaşlar şu anda iki telefonda da aynı sayfayı açtık. Baktığımız zaman bu tarafta IPS LCD bir ekran bu tarafta ise AMOLED bir ekran olduğunu unutmayın. Arada bir renk tonaj farkı var ben bunu fark edebiliyorum siz de muhtemelen fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir tane şu girelim mesela. Evet görüldüğü üzere net bir şekilde telefon ekranlarının renklerinde bir farklılık olduğu gözüküyor. Yani burada sanki Mi 10T Pro'da biraz daha böyle sarıya yakın bir beyaz söz konusu. Fakat e, AMOLED ekranlı F2 Pro'da ekran biraz daha beyaz. En azından benim gözüme öyle geliyor şu anda. Bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz bu konuda. Şimdi ekran parlaklığına baktık arkadaşlar. Ekran parlaklığını geçelim. Bizim için önemli olan konulardan bir tanesi de telefonun ses deneyimi. Şimdi YouTube'dan bir video açacağız ve bu videonun sesini ölçeceğiz iki telefonda da. Evet arkadaşlar şu anda ses ölçülerimizi de açtık telefonumuzdan. Şimdi iki telefonun da sesini ölçeceğim. En önce F2 Pro'dan başlıyorum. En farklı bir En başa alalım. Teknoloji ko takipçileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir mekandayız. Birkomun İstanbul'daki merkezindeyiz. Neden buradayız arkadaşlar? Belki bunu merak ediyorsunuzdur. Hemen arkamda bir tane televizyon görüyorsunuz arkadaşlar. TCL'in C715 isimli televizyonu var. Bugün biraz ondan size bahsedeceğim ama bu televizyondan bahsedeceğim. Evet. Biraz, biraz Şu değerleri ekran görüntüsü olarak not edelim. Şimdi. Sıfırlayalım. Sıra geldi arkadaşlar. Mio Tepro'ya. Aynı videoyu açıyorum. Evet bunda da sesi sıfırlayalım. Ses sıfır açık. Herkese merhaba sevgili Bir daha. Merhaba sevgili teknoloji takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün farklı bir mekandayız. Bilkom'un İstanbul'daki merkezindeyiz. Neden buradayız arkadaşlar? Belki bunu merak ediyorsunuzdur. Hemen arkamda bir tane televizyon görüyorsunuz arkadaşlar. TCL'in C715 isimli televizyonu var. Bugün biraz ondan size bahsedeceğim ama bu televizyondan bahsetmeden önce birazcık aslında TCL'den ve Bilkom'dan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi TCL aslında yakın zamanda hayatımıza girdi. Evet, bu kadar yeterli. Bu ortalamasına. Alalım ekran görüntüsü olarak. Bu markayı ama aslında TCL dünyanın 2. Evet bir arkadaşlar. panel üreticisiydi. Panel deyince aklınıza ne geliyor? Durdur adam. Genel itibariyle ben baktığım zaman sanki F2 Pro'nun sesi bir tık daha yukarıda gibi geldi. Tabi burada sizin görüşleriniz de önemli. Sizin yorumlarınız da önemli. Yani hangi telefonun daha iyi bir ses performansına olduğunu sizler de değerlendirebilirsiniz. Şimdi iki telefonda kapatacağım arkadaşlar. Ve iki telefonda açacağım. Bakalım hangisi daha hızlı bir şekilde açılacak. Bunu da beraber görmüş olacağız. İki telefonda kapattım. Evet. Şimdi iki telefonda power tuşuna basılı tutuyorum ve telefonları açıyorum arkadaşlar. Evet, iki telefonda geldiyesi. Bakalım hangisi daha hızlı bir şekilde açılacak göreceğiz. Yani hemen hemen açılış süreleri aynı diyebilirim. Zaten dediğim gibi iki telefonda da aynı Yonga seti, aynı işletim sistemi bulunduğu için iki telefonda aynı şekilde aynı hızda açılması çok da sürpriz olmadı. Şimdi dilerseniz iki telefonla... Aynı açıdan çektiğimiz fotoğraflar ve videolar ile sizleri baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar bu iki videomuzda sizlere iki cihaz arasındaki farkları göstermeye çalıştık. Burada hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu yani hangisinin daha iyi olduğunu belirlemek size kalmış bir şey. Hani baktığınız zaman size aynı açıdan çekilmiş fotoğrafları gösterdik, videoları gösterdik. Yan yana koyup iki telefonun parlaklık seviyelerini gösterdik. Yani ekran parlaklığını falan gösterdik. Aynı şekilde iki telefonun ses seviyesini sizlere gösterdik. Burada artık tercih size kalmış diyebiliriz arkadaşlar arkadaşlar. Gönlünüz hangi telefonu almak istiyorsa tercihinizi o yönde kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.